Bugün 24 Şubat 2023 Cuma Venüs günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Kova burcundaki Satürn'e uyumlu görünümde olacak. Güne disiplinli ve kararlı enerjilerle başlayabilir, günlük görev ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. Olgun ve sağduyulu davranmamız mümkün. Ay 10-21'de Oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. Kısa bir süre ay boşlukta kalacağından duygusal baskılar ve belirsizlikler de hissedebiliriz şartları fazla zorlamayalım ay 11-29'dan itibaren boğa burcunda ilerlemeye başlayacak günün geri kalanında maddi manevi güven ve istikrar arayışımız da artacağından daha ağır ve temkinli hareket edebiliriz kişisel konfor ve zevk arayışı da güçleneceğinden tembelliğe meyilli olabiliriz akşam saatlerinde ay balık burcundaki Güneşle uyumlu görünümde olacak Yumuşak ve hassas enerjiler sevdiklerimizle yakınlaşmamızı ve empati yapmamızı sağlayabilir. Ruhsal ve sanatsal faaliyetler için de gece saatleri çok uygun olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.